Sağolun sence kim yapmış olabilir? Lan? Hmm. Kim yapmış olabilir? Lan? Bence Remzi Baba Lan onun manet misin sen? Niye? Oğlum Remzi öldü ya He doğru Ölmüş değil mi lan o? Allah Allah Ben yani ölmedi diye hatırlıyorum Lan sen ne zaman Remzi'yi gördün lan? Eee doğru ben Remzi'yi hiç görmedim. O kim lan? Onu getirsen onunla ağzını burnunu kırayım. Senin. Seninle konuşan o beynimi kimle? Beynim kim? Sen ne diyorsun ulan? Bence hırsız yapmıştır. Lan o onun maniak mısın? Hırsız niye kendi hancasını öldürmeye çalışsın? aa bu da var bak doğru dedin şimdi onaya hırsız hatta yaptıysa anlılma ne yapmasın öyle bir şey olsa hırsız ilk önce ne yapar bizim yanımıza gelir dimi lan doğru diyorsun maça toplu çıkıyorsunuz ya siz doğru diyorsun senin de benim seninle konuş ama benim siçiyim sen ne diyorsun lan 13 Allah. Hiçan yokuz. Sen şu an kendi kendine konuşuyorsun. Doğru. Şu an orada da kimse yok. Ama sen bu nasıl farkındasın. Farkındayım işte Ben olsayım ben böyle mi konuşurum lan? Doğru diyor. E yani sen ne diyorsun? Benim diyecek bir şey mi var Senin be dik. Hiçbir şeyin varsa. Vallahi aklıma bir şey geliyor. Değil Söyle bakayım Bence diyorum ki Sen git bu amcanın kafasına sık Ondan sonra O adam da sizin peşinizi bırakır Onun kendi canını kurtarmış olur Saçmalama lan Saçmalama Sen ne diyorsun Bence diyorum ki Çılgın yapmıştır O bebeği zaten hiç güzel tutmuyor Ne bileyim böyle giyin uşanmış şekli böyle bir giyinme kuşama şekli mi olur lan senin de beynin kim? lan hepinizin ki sizinle konuşan beynin kim? neyse sen ne diyorsun lan ben bir şey bulamadım iyi sonuncusu senin biraz kafan çalışıyor lan hadi bakalım söyle sen söyle diyorum ki siz şimdi bir adamı öldürdünüz ya Erdal'ı he o adamın babası anası kardeşin bir şeyin yapmış olmasın abisi filan harbi olabilir ha harbi olabilir bak bu güzel aferin aferin işte böyle oldu aferin Güzel fikir Aferin lan güzel fikir dedin ha Aferin Çok güzel fikir Bence de güzel fikir Sana soran oldu mu lan Gerizek Doğru sormanın Hemen sonra cevap ver. saat. bence kim yapmıştır Benim düşüncelerime göre Ben diyorum ki Erdal Ya anası ya babası Ya akrabası ya da kardeşi bilmem ne bir şey işte Onlardan biri yapmış olabilir Hımm Erdal'ın akrabası var mı ki lan? Vallahi bilmiyorum ben de Zaten ona bebeği fazla görmemiştim İki hafta önce falan görmüştüm Biz sadece işe bakarız hani onun kim olduğuna işte bu kimdir senin baban var mıdır kardeşim var mıdır Biz bakmayız Biz Adam sıkma Adam vurma Adamın ağzına bomba koyma Anlatabildim mi Arabanın içinden Adamı itme Ne bileyim işte Böyle böyle işler yapıyoruz Çünkü bizim işimiz mafya Mafya böyle olur Ama tabi siz böyle işlere gelmeyeceksiniz siz sadece beni korumak için sadece böyle toplantı falan olduğunda falan geleceksiniz veya çatışmaya falan giderken zaten siz çatışmaya Çok olsaydınız işiniz gücünüz de yok. Önce eve yan gelip oturuyorsunuz. Açıyorsunuz televizyonunuzu, önünüze bir ağ dikti. Halsız miyim beyler? Haklısın Lan neyse şimdi konuyu nereye getirdin ya? Doğru diyorsun. sence o yapmış olabilir mi olabilir Burada bir şey diyeceğim sanki dünyaya bir virüs yayılmış sonra herkese o virüs olduğu için bütün bütün gün evde tıkanıyormuş gibi bir şey yaşanıyor lan oğlum çıkın sokağa gezin dolaşın ya Allahım yarabbim yani virüs olsa siz diyeceksiniz ki iyi ki böyle virüs diye bir şey olmuş vallahi ben derim ya her gün bira var ne güzel işte mihane var bu var fıstık var ne güzel olurdu keşke öyle bir şey olsa ha olacağız zaten Asıl, oğlum dördüncü duvarı yıkıp gidiyorsun. şimdi de ben bir dördüncü duvar yıkayım hep sen mi dördüncü duvarı yıkacağım neyse neyse bırakın şu dördüncü vardı bulmem neydi şu video ya Bence amca, biz bu adamların bir akrabasına bakalım dedim. Böyle böyle böyle böyle yap apa. Bu adamlardan birini bulabiliriz. Zor diyorsun evlat. En yakın zamanda zor. En yüzden en yakın zamanda kim olduğumu araştırmaya başlayacağım. Ee ne duruyorsun? Ne ne duruyorsun? E, 6. bölüm bitti. Hadi 7. bölümü paket. Ee doğru diyorsun lan. 6. bölüm bitti. Hoşça kalın. Gerçekten benim Ya siz ne diyorsunuz ya? Sizin ben kafanızı